Karşımızda parçalı ve sürekli olan bir fx fonksiyonu var. Bize verilen aralıkların ilki olan 0 küçüktür x, o da küçük eşittir 2'de ln x olarak tanımlanan f, ikinci aralıkta, yani x'in 2'den büyük değerleri için x kare çarpı ln x olarak tanımlanmış. Bizden x 2'ye yaklaşırken, f x'in limitini bulmamızı istiyorlar. 2'nin bu iki aralık için sınır değer olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Fonksiyonu 2 için değerlendirmek isteseydik, bu aralıkta olacağımız için f 2, ln 2 olacaktı. Yani 2'nin doğal logaritmasını almamız gerekecekti. Ama bu tabii ki de limitle aynı şey değil. Ve limitin ne olduğunu bulabilmek için 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığımız durumlarda ne olduğunu ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Her iki durumda da limit varsa ve bu limitler birbirini eşitse de fx'in limitini bulmuş olacağız. E hadi o zaman başlayalım. Önce 2'ye sol taraftan yani 2'den küçük değer değerler için yaklaştığımız durumdaki limiti incelemek istiyorum. Bu durumda bu aralık içinde yer alıyoruz. Yani x'in alacağı değerler 2'den küçük olduğu için 2'ye sol taraftan yaklaşıyoruz. O halde bu tanımı kullanmamız gerekiyor ve bu tanım bize verilen aralıkta yani 0 küçüktür x küçük eşittir 2 aralığında sürekli olduğu için bunu x 2'ye soldan yaklaşırken az önce de söylediğim gibi fonksiyon sürekli olduğu için doğrudan ln 2 olarak yazıyorum. Sırada 2'ye sağdan yaklaşırken ki yani x'in 2'den büyük değerler aldığındaki limit değerlendirmesi var. Yazıyorum. x 2'ye sağdan yaklaşırken fx'in limiti 2. Her ne kadar bu aralıkta olsa da x 2'den büyük herhangi bir değer aldığında artık bu aralıkta olacağımız için bu tanımı incelememiz lazım değil mi? Ve bu tanımda x'in 2'den büyük hatta 2'den büyük eşit tüm değerleri için sürekli olduğundan limit bu tanımın x eşittir 2'de değerlendirilmesi ile bulunabilir. Fonksiyonu 2'de değerlendirmek için bu tanımı kullanmamız gerekirdi ama 2'ye sağdan yaklaştığımız değerler için fonksiyon bu aralıkta tanımlı olduğundan bu tanımı kullanıp 2'de değerlendirmemiz gerekiyor. Yani 2'nin karesi çarpı ln2, bu da 4 çarpı ln2. Gördüğünüz üzere sol ve sağ limitlerin ikisi de mevcut ama yine sizin de gördüğünüz gibi birbirlerine eşit değiller. Bunu çizecek olsaydık grafikte bir atlama yani süreksizlik görürdük o halde sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığından x eşittir de bu fonksiyonun limiti yoktur.